...stresten kilo aldım diyorlar. Ya da işte stres yüzünden kilo veremiyorum diyorlar. Bu konuda fikriniz nedir? Şöyle ki aslında hayat her şeyi birbirine etkiler. Psikoloji doğal olarak hepsini birden etkiliyor. Evet. Ama doğal olarak bir şeyi biz... E, şunu çok severiz toplum olarak. Bu yüzden aldım. İlaç kullandım. Ondan aldım. Bahanelerimiz evet, hep bahanelerimiz var. Evet. Bahanelerimiz hep var. Yani psikolojide şöyle bir şey yoktur. Bu olduğu için bu kesinlikle oldu. Gibi bir şey biz diyemeyiz. Hı -hı. Bazı insanlarda farklı etkiler yaratır. Evet biliriz e, tatlı yediğimiz zaman kilo almamızın artacağını mesela çok basit bir örnek verecek olursam ama kimileri de yer yer ve zayıf kalır. Hani Hı -hı. bu yüzden net bir şey söyleyemeyiz. Fakat ee, dediğim gibi bu stres bir, biraz önce verdiğim örnekteki gibi e, vücudumuzdaki kortizol e, arttığı zaman doğal olarak biyolojiyle de alakalı olarak evet arttık.